Günaydın. Evet bu Onvo OV42-250 model ile ilgili artık bu son bilgilendirme videom olsun. Kanal listelerinin nasıl yedeklenebileceği ve nasıl yükleneceğine dair de bilgi paylaşalım. Ve Onvo OV42-250 ile ilgili artık daha ne kadar irdeleyebilir, ne kadar inceleyebiliriz. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince her yerini kurcaladık. Ve her ince detayıyla ilgili de minik minik spot videolar attım sizlere zaten. Şimdi bu kanal listesinin Yedeklenmesi ve USB'den kanal listesi yüklenmesi ile ilgili de bir bilgi paylaşalım. Temel olarak Western ürünlerinden zaten çok detay verdik. Hatırlıyorsunuz bunu. Bunun iki evresi var. Bir bilgisayarınız üzerinde flash belleğinize hazırlama evresi. İkincisi de televizyonunuza yükleme evresi. Ben zaten ikinci evrenin videosunu çekmiştim televizyon üzerinde. Şimdi sadece flash belleği hazırlama ve minik detayları aktarma ile ilgili de bu videoyu çekiyorum. Bunları birleştireceğim size yayınlayacağım. Gayet basit bir şekilde bir adet flash belleği bilgisayarınıza takıyorsunuz. Flash belleğinizi FAT32 olarak biçimlendiriyorsunuz. Boş olan flash belleğinizin içerisine tavsiye forumu adresinde bu konu ile ilgili özel bir başlık oluşturdum. Şu an taslak halinde yayınlamadım. Bu video yayınlanınca onu da paylaşacağım. Forum üzerinde ben sizlere kanal listelerini paylaşıyorum. Ee, yalnız ince detaylar var orada yazılı olarak da aktardım. 3 3 tip anakart var şu an için. Mehmet Atmacı Elektronik ileride bu anakartların sayısını yükseltebilir. Dolayısıyla biz de duruma göre konuyu revize edebiliriz. Şu an için 3 tip anakart var ve bu 3 tip anakarta göre de ben sizlere e, yazılım paylaşıyorum. Kanal listesi. E, Ultra HD olan var. HD READ'i ve Full HD olan şeklinde. Sizin anakartınıza uygun olan kanal listesinin hangisi olduğunu anlayabilmeniz için aşağıya yazıyorum şuraya. Mehmet Atmacı Elektronik'in müşteri hizmetleri numarasını. Kendilerini arayıp televizyonunuzun seri numarasını verip oradan bilgi alabilirsiniz veya dilerseniz e, foruma yazın biz elimizden geldiğince kontrollerini sağlayalım ve hangi yazılımı yüklemeniz gerektiğine dair de size bilgi paylaşalım. Sistem şöyle ilerleyecek siz bir şekilde beni buldunuz kanal listesini güncellemeye veya yeni kanal listesi yüklemeye veya kendi kanal listenizi yedeklemeye karar verdiniz diyelim. Bu videoyu izlediniz, Video izleyince size yazılım lazım oldu, ne yaptınız? Tavsiye forumu adresine gittiniz, uygun olan yazılımı buldunuz. Yazılımı bulduktan sonra flash belleği alıp bilgisayara taktınız, fat32 olarak biçimlendirdiniz. Daha sonra boş olan bu flash bellek içerisine benim size paylaştığım yazılımı winrar klasörünün içerisinden çıkarıp salt yazılım dosyaları olarak flash belleğin içerisine attınız. Flash berleğinin içerisine attığınız bu yazılım dosyasından sonra Flash belleği alıp götürüp televizyona takıyorsunuz. İşte şu ana kadar hiç söylenmemiş bilinmeyen bilgi artık bundan sonra bu işte uğraşan herkes bilecektir. Menü Onvo yani servis menüsü şifreniz bu dostlar. Menü Onvo. Nedir Menü Onvo? Menü 66-86 tuşlarını kodluyorsunuz ve Akli ben 2-3 saniye kadar bekliyorsunuz. Ekranın sol üst köşesinden size servis menüsü açılıyor. Servis menüsü açıldığında general setting yazan bölüme giriyorsunuz ki bunları zaten devam videosunda anlattım uygulamalı. General setting bölümünde de import export bölümü var oraya giriyorsunuz. O bölüme girdiğinizde de zaten en üstte export bölümü var. Alt tarafta da USB'den import ve CUS import bölümü var. Bunları da detaylı olarak orada anlattım. Oraya gelip JUS e, yazan bölüme gelip OK tuşuna basmanız yeterli. Televizyonda Türkçe olarak zaten sol alt köşede yazısı çıkıyor. E, indiriliyor, yükleniyor, hoplanıyor, zıplanıyor. Bekleyin diyor orada. E, o bekleyin dedikçe bekleyin. En son işlem tamamlandı. Orta tarafta da Saksız yazan bir başarılı bildirisi var. Ondan sonrasında zaten bütün işlem bitmiş oluyor. Adem Elvacı benim zaten kanal listem var ben ne yapacağım bunu diyorsanız hemen söylüyorum size X1 nedenle televizyonunuzu fabrika ayarlarına çevirecek olursanız televizyonunuz şu an üzerinde gelen sıralı kanal listesiyle açılmayacak bilginiz olsun. O yüzden 10 ov 42250 250 kullanan herkese şimdiden kanal listelerini bilgisayarlarına yedeklemelerini tavsiye ediyorum. Yedeklemek için ne yapacağız Adem Elvacı? E gayet basit az önce anlatmıştık. Import, Export bölümüne girdiğinizde en üstte zaten Export Channel diye bir bölüm var. Flash belleği, boş bir flash belleği bilgisayara takıp Export bölümünü tıkladığınızda televizyondaki kanal listesini flash belleğe gönderiyor. Onu alın, götürün, bilgisayarınıza yedekleyin. Bir de isim verin ona, klasör ismi verin. İşte benim televizyonumun kanal listesi yedeği şeklinde. Bundan sonra herhangi bir şekilde... Fabrika ayarlarına geri dönmek zorunda kaldığınızda yeniden istasyon arama, kanal arama, kanalları tek tek sıralamakla uğraşmak yerine sadece 10 saniye içerisinde bu sorunu direkt olarak çözebilirsiniz. O zaman hadi gelin videoda uygulamalı nasıl oluyormuş bir görelim ona göre de kararınızı verirsiniz. Bu menü 66 86 diyorum ve biraz bekliyorum burada tabi burada küçük bir detay var nedir menü 66 86 menü onvo Biliyorsunuz Onvo Mehmet Atmaca Elektronik'in markasıydı. Dolayısıyla şifrelerinde kendileri menü Onvo olarak yani 6-6-8-6 olarak tercih etmişler. Şimdi burada biz servis menüsüne girdik. Servis menü üzerinde ben general setting yazan yere geliyorum. OK butonuna basıyorum. Import-Export bölümü var aşağıda. Import Export bölümüne geldikten sonra yine OK'ye basıyorum ve bu sefer ve bu sefer bakın bu Channel Export dediği kanalları yani televizyonumdaki mevcut olan kanalları televizyonuma takılı olan flash belleğe gönder demek. Normal şartlarda USB Channel Import da USB'deki kanal listesini televizyonuma al demek. Fakat biz burada bakın CUS Channel Import yazan bir yer var biz buraya geliyoruz ve okey butonuna basacağız e, fakat aslında ben bunu yapmayacağım neden yapmayacağım hemen şimdi öncesinde size kanal listesini göstermek istiyorum buraya hızlıca yeniden geliriz biz çıkalım buralardan ve ben şöyle bir okey butonuna basayım bakın dijital televizyon bölümünde görüyorsunuz ne var bir numarada beyaz tv dmx tlc trt falan diye gidiyor şimdi buradan çıkıyorum hemen bu listeyi unutmayın buradan çıkıyorum burada menü butonuna bastıktan sonra tekrar 66 86'yı tuşluyorum biraz bekliyorum ben bunu beklediğimde servis menüsü geliyor ekrana General setting bölüme geldim OK butonuna bastım Import Export bölümüne geldim CUS dediğimiz o CUS Channel Import yazan yere gelip OK butonuna basıyorum ekranı takip edin şimdi bastım Dikkat ederseniz şurada ben ışığı kapatayım. Evet. Kanal yükleme başladı. Kanal yükleniyor. Bekleyiniz. Kanal yükleniyor. Bekleyiniz diyor. Şimdi biraz beklemeniz lazım. Bakın kanal yüklemesi bitti ve saksız diye orada başarılı diye bir uyarı görüyoruz orada. Az önce kanal listemizi görmüştük biliyorsunuz. Ben şimdi exit butonuyla geri gidiyorum. Tekrar geri gidiyorum. Ve servis menüden çıkıyorum. OK butonuna basıyorum ve tekrar dijital televizyon bölümündeki listeye bakıyorum. Bakın gördünüz mü? Ben flash belleğimin içerisindeki kanal listesini televizyona yüklemiş oldum. Şimdi detaylarda daha önce de aktardım. Bu videoda da bir kere daha söylüyorum. Tavsiye forumu adresinde ben sizlere bu kanal listelerini paylaşıyorum. Ancak üretici firma bununla ilgili bir çalışma başlattı. Bundan sonra siz Onvo televizyonunun işte Mehmet Atmaca elektronik müşteri hizmetlerini aradığınızda ee, televizyonunuzun seri numarasını verdiğinde hangi kanal listesini yükleyeceğinizi hangisini indireceğinizi nereden indireceğinize dair e, size yardımcı olacaklar e, o konuda da bir bilgi paylaşayım istedim e, ben bunları tavsiye forumunda paylaşıyorum size kanal listelerini e, bu kanal listeleri 3 ayrı anakart üzerinde 3 e, ayrı uygulama olarak mevcut bilginiz olsun o konuda da detayları forum üzerinde okuyabilirsiniz. Eğer aklınıza yatmayan bir yer varsa veya işin içinden çıkamadıysanız forumda yazın veya videoda yorumlar altına yazın. Oradan da size mümkün olduğunca hızlı bir şekilde destek olmaya çalışın. Evet uygulamanın nasıl olduğunu da gördünüz. Bir kanal listesi yedeklemenin ve televizyona yeniden yüklemenin ne kadar basit bir olay olduğunu artık anladınız. Herhangi bir şekilde sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar bölümünde veya tavsiye forumu adresimizde bize ulaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde size yardımcı oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.